Günaydın kardeşim. Günaydın. Nereye gidiyoruz? Çok güzel Neyse, Oda turu yapmaya geldim. Emir. Ha. Ha. Merhaba. <gülüyor> ee, bu kadar. <gülüyor> Minnoş bir televizyon. Şuradan dışarısı görünüyor. Temin kattayız. Hiçbir şey yok. Tur da yapamıyorum. <gülüyor> Banyoduk. Banyo da küçücük. Şöyle yani bir günlük kalmak için yeterli. Değil mi ablacığım? Aynen. <gülüyor> Aynen. <gülüyor> Dışarı çıkıyoruz. Emir, o ne? Tarak. Ne yapıyorsun oğlum o tara? Kaşlarımı düzeltiyorum. Hep yanımda mı tanışıyorsun? <gülüyor> Selamlar, Kapadokya'ya geldik. Aslında yemek yemeye gidiyorduk ve festivale gelmiştik. Şimdi yolumuzun üstünde üç güzeller vardı, ona uğradık. Haydi, üç güzellere giderim. Aslında Ürgüp biraz uzak kalabilir. Biz e, Ortaysa'da bir otelde kaldığımız için Ürgüp tarafına daha yakınız. O yüzden de yolumuzun üstünde birçok güzeller vardı oraya geldik. Kapadokya'ya dair en sevdiğim şeylerden biri her yerde inanılmaz güzel manzaraların olması. Bayağı da rüzgarlı. Umarım sesim geliyordu. Biraz size manzarayı göstereyim. Hemen şu tarafta ATV'ler var. İstiyorsanız bir ATV turu yapabilirsiniz ama ücretleri konusunda bir bilgim yok. Tık tık Kadın Eme bir yere geldik. Çok tatlı bir yer. Yönesel bir şeyler yemek istiyoruz. Şimdi Ürgüp köftesi. Sanırım patates var. Erişte. Cevizli. Ve peravu. Nasıl ne olduğunu bilmiyorum. Bir yesene peravuyu. Mantı gibi. Bir de köfte. Ürgüp içinde peynirle var mı? Hmm. Güzel mi? Mantar mı, peynirli mantı gibi bir şey. Güzel mi? Güzel. Afiyet olsun. <gülüyor> Şimdi ben de ürgü köfteden deniyorum. Sakın yeme. <gülüyor> Köftel kaburması. <gülüyor> Tadalım. Gelirseniz. <gülüyor> Şöyle böyle birisi oldu. Daha e, çaylı kahveli ağırlayabiliriz evet, şimdi. E çok sıkışık <gülüyor> zaman. Yani zaman tamam, bu neydi? Bu lan, neydi ya? Bıksana alalım. Tamam. Kıklamadım. Şimdi size biraz yemek kırıcı yapalım. Gel. Peravu neydi? Böyle peynirli mantık Mantı. gibi bir şeydi. Ay gözüme bir şey kaçtı Salçalı peynirli mantık. Mantık. Ee, ürgüp şeyi köftesi ben çok beğenmedim ben de beğenmedim patatesli bir şeydi ama patates ekmek bildiğin köfte ama, ama eriştesi fas... güzeldi erişte güzeldi cevizli erişte salça biber salçası nefste yani yedin ya salça aynen o güzeldi. çok güzeldi bir de biber salçası biber sal dün biber sal yapıyordu. Yapıyordu. turşuları el da çok güzeldi hepsi yapımı ee, bir de bu Şırası ve nişastayla yapılıyormuş. cevizle böylece böyle kabuluyor. Vallahi bence çok güzeldi. Yağ vardı. Hafif, hani hafif de. Evet. Hafif de çok da tatlı değildi. Ama çok görsel bir ürün yani her yerde bulamazsınız. Evet. Ürgüp tarafına geliyorsanız mutlaka deneyin. Biraz da Ürgüp tarafını gezelim. Tamam. tamam. Köpeği de, Köpeği de çek. Ya hayır. <gülüyor> ya şey, Emir ya şey neredeydi? Asmalı konak. Seni Asmalı konağa götüreyim mi? Biz çocukken Asmalı Konağı görmeye buraya gelmiştik. O zaman Asmalı Konak şeydi, çok e, topi bir diziydi. Acaba ne tarafta kalıyor? Bakalım mı? Bakalım. Sonra oraya doğru gidelim. Tamam. Asmalı Konak'a geldik ama gidiş ücreti 15 liraymış kişi başı. O yüzden girmeyi tercih etmiyoruz. Ama Ürgüp'te belki hala şeyleri vardır. Değil mi? Evet. Şimdi nereye gidiyoruz? Konsere. Emir. emiyorduk. Bunları hatırlıyor musun? Da... Daha 1 2 bilmiyormuş. Verelim olmadı. Biz bunları emiyorduk ya. Bunu böyle şey yapıyorduk. Vallahi çok güzel. Çok yakışıyor. <gülüyor> Şimdi festival alanına geliyoruz. Gidiyoruz. Hava soğuk ve sanki yağmur yağacak gibi. <gülüyor> İki otostopçu aldık. Dün Selda Abacan konseri vardı ve çok güzelmişti o var. Biraz bir burukluk yaşamadım değil. Bugünü seçtiğim için ama hayırlısı. Bilekliklerimizi aldık. Evet, senin bilekliğin nerede? ve sincap gibi çıkmaktan korkuyorum. <gülüyor> Şimdi hiç konser makyajı yapmadım. Dümdüz geldim. <gülüyor> Dümdüz bir konser dinleyicisi. Ee, birazdan şey çıkacak ee, bazen bana gelir seni gider dert etmeler. Onu, onu söyleyen ben. Teko şarkılarını biliyorum Ben bugün ceza ve Sertaparınlar için geldim aslında Bekledim. Öyle beklemedeyiz <gülüyor> Ağzım yurdum Ağzım yurdum Ağzım yurdum Neşihil Asıl küreklere denilci Asıl küreklere denilci Merkemler açılsın erkenden Merkemler açılsın erkenden bir geçiyor. Ancak yeni gelebildik. Çok yorulduk. Yarın görüşürüz. İyi geceler. İyi geceler. Çok yoruldum. Kuma iyi geceler. Yani ya, acayip yağmur yağıyor resmen. sağanak yağmur. <gülüyor> Bizim katil <gülüyor> yalan oldu. <gülüyor> Şimdi böyle göstereyim. Evet, otelden çıktık da Otelde çıkamadık bile yani öyle yağmur yağıyor ortay saydayız şimdi Biraz arabayla turlayacağız artık Senin de gezin böyle olacakmış Olsun Uçhisar'a geldik Buranın manzarası gerçekten çok güzel Kaleye çıkabilir miyiz bilmiyorum Ben daha önce çıkmıştım ama Fena yağmur yağıyor yani Yürünebilir mi? Yürünebilir mi? Onu bile bilmiyorum Sar Kalesi'ne geldik. Şöyle göstereyim. Ee, öğrenci girişi 20 lira. Tam 30 lira. Haberiniz olsun. Ben buraya 5-10 lirayken falan gelmiştim. Eski Türkiye'ye kurduğumuzu tabii. Hala yağmur yağıyor. Böyle biraz şeyde geziyoruz. Emir hiç memnun değil. <gülüyor> Gezisinin böyle olmasından. Ee, şöyle biraz Uçhisar'ın sokaklarında geziyoruz. geldik. Bundan önce göremeye gezdik. Ee, şey, bayağı yağmurluydu. Çok Emir de yürümek istemedi. Birazdan azonumuzu gezdireceğim. Azonumuzu zorla gezdireceğim. Ee, şöyle... Şöyle bardaklardan aldım. Şimdi... Her konserin nasıl geçtiğini hiç söylemedim. Ay sesim geliyor mu bilmiyorum. Geliyordu. Yani... En çok cezayı beğendim. Gerçekten hiç daha önce ceza konserine gitmiştim ve... E, ceza... Baya sahnede beğendim yani. Ondan sonra da sertaparlar çıkmıştı. sertaperler her zaman iyi ama 5 saat ayakta kaldığımız için falan artık çok yorumluyum. Ben böyle bir de gitsek modundaydım biraz. Bir de soğuktu. Yani e, bugün bayağı yağmur yağdı. Festival alanında hani kampta kalan varsa şu an çıldırmış falan olması lazım ama çok soğuk. Hem de şey, e, inanılmaz derecede e, yağmurlu yani hava. Artık bilemiyorum nasıl oluyor biz. Bence bir gün giderek kadında e, bıraktık. E, böyle festivallerin olmasını destekliyorum. Umarım de, devamı çok çok çok çok gelir. Çünkü böyle hasret kaldık yani konserlere, festivallere. E, şimdi bu kadar. Avonosa geldik. Geziyoruz. Nedense Avonosa daha çok seviyorum. Şöyle, söyle. <gülüyor> tatlış bir yer şimdi şarap alacağız bulabilirsek aslında birkaç yer var ama ben hatırlamıyorum nereye gelmiştik ne zaman gelmiştik kaç şarap almak istiyorum geçen meyve şarabı aldığımızda bayağı beğendik yani şimdi tekrar şeylerine göre neler varsa onlara göre Çarap alacağız. Değil mi? Evet. <gülüyor> ne desem evet diyor zaten. <gülüyor> ne desem evet diyor. Bur Bakın burada kimler var. Bakın. Bakın kimler var burada. Bakın iki tane daha geliyor. Koşun. Yetişin yetişin koşun. Pamuk Prenses ve yücelere bir şey olmuş. Özellikle şuna ve şunu. Saç müzesinin oraya geldik. Ve ben daha önce girmiştim. O yüzden girmiyorum. Emir bekliyorum şimdi. Şey olmasını, çıkmasını bakalım beğenecek mi? Beğendin mi ablacığım? Beğendim. Her yer saç. Her yer saç. Benimkileri almadılar. Satacak mıydın saçlarından? Satacaktım çok güzel saçlarımdan. <gülüyor> Erkeklerden almıyorlardır. Ah canım ya tüh. <gülüyor> Huylandın mı peki? Gezerken? Yok. Böyle omzuna bir şey dokunuyor falan. Yok olmadı. Olmadı mı? Tamam. Hadi gidelim. <gülüyor> Şimdi nereden şarap aldık? Saç Müzesi'nin yanında Çez Ali var. Zaten Saç Müzesi'nin adı Çez Galip. Ee, oradan aldık. Orada aynı zamanda e, seramik de yapabilirsiniz, çömlek de yapabilirsiniz. E, oradan aldık ama fiyatlar iki katına falan çıkmış. E, şarap 150 lira. Hangi şaraptan aldım? Ellerinde normal üzüm şarabıyla kara dut, bal karışımlı bir şarap vardı. Ben beğeniyorum ve aldım. Tadı da güzeldi. Tadım da yaptırıyorlar. E, avanos'u gezdik ettik. Şimdi şöyle ee, nehrin yanından yürüyoruz. Burada çok güzel böyle bir kıyı yolu var.